Kıbrıs deyince hepimizin aklına deniz, kum, güneş geliyor. Bugün size Kıbrıs'ın en güzel plajlarından birisini göstereceğim. Tanıştırayım Cemre. Kendisi benim ikinci göz ağrım. Cemre'cim nereye gidiyoruz? Masa'ya gidiyoruz şu an. Karavanların olduğu yere. Oranın sahili çok güzel. Orayı tercih edelim dedik bugün. Şimdi şöyle haritadan gideceğimiz plajın nerede olduğunu göstermek istiyorum. Şu Kıbrıs'ın Siri Burnu var ya. Karpaz bölgesi. Karpaz bölgesine gelmeden önceki koy. <Gülüyor> Kıbrıs'ın altın kumlarıyla ünlü Malusa bölgesindeyiz ve şu anda Yeni Boğaziçi Halk plajındayız. Arkada gördüğünüz Kıbrıs'ın Enesco otellerinden berisi Selamüs <gülüyor> Otel. Korona sebebiyle plaj minderi bulunmuyor. Evet. Bu görebiliyorsunuz sanırım. Aramızda daha önce Yunanistan'a gitmiş olan varsa Kıbrıs plajlarının Yunanistan plajları da benzerliklerini hemen fark etmişsinizdir dümeste sonuçları 16'lı bir yer canı çekiyor Vavv wow. Evet İremciğim, Kalamar nasıl? Çok güzel, çok taze Tavsiye ederim. Afiyet olsun Teşekkür ederim size de Cemre Hanım siz ne yiyorsunuz? Ben Kalamar, biraz da balık Ama ikisi de mükemmel ila <gülüyor> <gülüyor> Yeni Boğaziçi Halk Plajı'nda bir gün geçirdik. Denizin suyu muhteşemdi. Tabii benim gibi sıcak su seviyorsanız muhteşem. Ama eğer sıcak su sevmiyorsanız hamam gibi diyebilirsiniz.